hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Kiminiz ailenize başarılı olmak istiyor, kiminiz kariyerinde, kiminiz yatırımcılıkta, kiminiz sporda ama başarılı olmayı bilmiyoruz. Çünkü bize yanlış öğretmişler, onu fark ettim. Ve bunu fark ettikten sonra deli gibi okumaya başladım. Başarıyla ilgili her kitabı okudum diyebilirim. Çok okudum açıkçası, yani çok inceledim. Ve fark çok ettim biliyorum. ki başka bir hikaye var aslında. Bu başarılı insanların böyle taktikleri falan yok. Mesela sabah erken kalkalım, iyi taktik tabii ben de seviyorum ama yani herkes erken kalkmıyor. Benim... Eskiden bir patronum vardı. Öğlen 12'den önce işe gelmez ama süper başarılı biriydi. Öyle bir olay. Herkes diyor ki işte network yapın, Herkese işte ilişkilerinizi genişletin. Öyleleri var ama bir de benim gibi böyle içe kapalılar var. Ben çok içine kapalı bir adamdım yani. Ben beni bırakın bu odadan bütün gün çıkmayabilirim. E ben de başarılıyım. Bir tane yolu yokmuş bu iş. Bir sürü başka insan görüyoruz. Şey i̇şte hep mücadele edeceksi falan. Yani mücadele değerli ama bazısı sırf yani daha az böyle zekayla işte stratejik hareketlerle işi çözüyor. Buna bir Kant'ın kitaplarını okuyorsanız onu anlatıyor yani. O kadar da her zaman çok çalışmana gerek yok halbisa da aklıma evler yapacaksın mesela söyleyeyim mesela 2020'de Covid'de test alıp kenara koysaydım hiç dokunmasaydım testime Bitcoin'ime böyle yatsaydım bugün hala daha zengin olur. Bazen böyle çok çavalamak falan da pek işe yaramıyor galiba yani o, o da doğru değil. Şef hedeflerin olacak, çok yürüyeceksin falan edemin gördük. E, kadıncağız az pokerci olmak gibi hedef yoktu sonra da ona gitti veya reklamcı olmak gibi öbür adamın. O zaman bu yollar doğru değil. Bunlara baktıkça ben dedim ki acaba gerçekten başarılı insanların en ortak kümesinde ne var acaba? En derine inersek ortakta ne var? Buna taktiksel konular belli değil belli. Buna karakteristikler bence. Ve böyle araştır araştırarak 3 tane temel karakteristik buldum. 3 temel karakteristik var. Bir de bunun üzerine benim bir gözlemim var. Bu gözlemimle ilgili öyle somut bir araştırma yok. Diğer karakteristiklerle ilgili çok araştırma okudum. Ve bu üç karakteristik çok başarılı insanlarda neredeyse hep aynı şekilde ortaya çıkıyor. Ve pek beklediğimiz şeyler değil. Şaşıracaksınız şimdi anlatacağım size söyleyeyim. Öyle müthiş, kararlı, azimli, çok çalışkan falan değiller yani. Başka özellikler var. Geleceğiz ona. Bir de benim bir gözlemim var. O da biraz şaşırtıcı aslında. Nedir bu üç karakteristik? Bir tanesi üstünlük kompleksi var bunlarda. Ego var ya. Çok yüksek egolu bunlar. Bunlar hak ettiklerine inanıyorlar. Anlatabiliyor musun? Nusret o gün sahada burada çok yorum okudum da o yüzden canlı örnek diye üzerinden gidiyoruz. Vay arkadaş sahaya girme hakkını kendi nereden görüyor? Görüyor işte abi. Görüyor. Adam öyle bir hakkı olduğuna yüzde yüz inanıyor. Çünkü ben diyor üstünüm diyor. Benim böyle bir hakkım var. Ve ben Nusret'in çok gençliğini biliyorum. Herif çırak da üstündü herif. Yani. Öyle inanıyor ya. Yani. Ben daha fazlasını yapabilirim diyordu. Ben, bu benim doğal hakkım diyor. Ya Bu çok acayip bir şey. Ve çok rahatsız edici geliyor. Ve özellikle de bu üstünlük kompleksi böyle dışarı yansımasında... Bazen işte Nusret örneğinde olduğu gibi, Elon Musk örneğinde olduğu gibi bizi sinirlendiriyor. Ama bu eflerde bu var. Ve baktığın zaman o yüzden her şeyi hak ettiklerine inanıyorlar. Yani o yüzden daha büyük hayaller kurabiliyorlar ve ne diyor, neye inanıyorlar biliyor musunuz? Başkaları onlar için çalışmak zorunda, bunu inanıyorlar yani. Hani gayet netler bu konuda. Eğer egon varsa çünkü bütün bu üstünlük kompleksin varsa daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorsun. Bize de hep ne öğretiyor? Alçak gönüllü ol, şöyle ol, böyle ol, şöyle öyle. Bakıyorum abi hiç öyle değil hiçbir üstün insan. Hepsinde egosu çok yüksek. Fakat şimdi bunun ikisi şaşırtıcı konuşu. Bir yandan da çok üstünlük kompleksleri var, bir yandan da ama acayip özgüvensizler. Şimdi bu nasıl oluyor diye acayip bir çeliş. Bir yandan diyor ki her şeyi ben hak ediyorum. Ama bir yandan da aslında baktığın zaman kendi analizlerini iyi yapıyorlar. Ve bu analiz yaptıkları zaman da eksikliklerini görüyorlar. Bakın iki faktör. Bir, her şeyi hak ediyor. Nusret şeye hak ediyor, inanıyor. Ben bütün dünyada gelecek bir restoran orta olmayı hak ediyorum. Benim Erzurumlu fakir bir ailenin çocuğu olmam. Doğru dil konuşamamam. Ne bileyim ben. Bundan hiçbir önemi yok abi. Ben hak ediyorum. Ama eksiklerim var. Eksiğimi de gidermeye çalışırım. Ve ben Nusret kadar mesela öğrenme delisi adam görmedim. Steakhouse'a Türkiye'nin ilk stekasudur ve bence hala en iyisi. Sevgili bir arkadaşımın Emre'nin yeri. Armutlu'da. Oraya gelirdi Nusret Boyna. O günaydın'da çalışıyordu o zaman. Boyna yollarlar da onu casus diye. Baba ne öğrenmeye çalışırdı biliyor musun? Sonra çok öğrendiği için onu günaydın İstinya Park'ta restoran açtı. Orada da bir restoran işletmeyi öğrendi. Kasap abi çocuk Arkadaşlar bu Kasap çırağa. Kasap çıraklığından İstinya Park gibi sosyetik bölgede restoran işletmeyi öğrendi. Sonra doyamadı herif yani. Öyle bir şey var ki ben... Adam gibi restoran yapmak istiyorum dedi ama dedi steak bilgim iyi değil. Hatta da Arjantin'e gitti cebindeki son parayla. Çünkü herif öğrenme ve diyor ki ben çok büyük bir hayalim var ama eksiklerimin farkındayım. Ne yapacağım o halde bu eksiği gidermek konusunda acayip çalışacağım. O yüzden kendini sorguluyorlar, eksiklerini fark ediyorlar, bunu geliştirmeye çalışıyorlar ve bunun için başkalarından destek alıyorlar. Sırf ego olunca bu iş olmuyor arkadaşlar. Ego var ama farkındalık var. Hak ediyorum ama eksiyim. O zaman şey yola çıkıyoruz. Burada da değerli arkadaşlar, ama üçüncü kritik mesele devreye giriyor. İşte bu da enteresan. Üçüncü kritik mesele ise, yani üçüncü önemli karakteristik ise dürtü kontrolü. Ne demek dürtü kontrolü? Şimdi Nusret'in lütfen Instagram'da storylerine bakmanızı istiyorum. Herifin vücudunu bir görmenizi istiyorum. Adam bir kas yiyor. Küçücük bir adam o. Ama herif, onun bana bilmiyorum abi. Kas yapısı inanılmaz. Tek elle tutulup partik çekebilen bir şey gibi bir herif var. Böyle değildi bu çocuk. Aa, o kası sonra yapmış. Onu orada görüyorum biliyor musunuz? Hedefi dürtü kontrolünü görüyorum. Dürtü kontrolü demek ne demek? Ya tamam büyük bir hayalim var. Çok çalışmam gerektiğini de biliyorum. Ama ben şimdi gideceğim Netflix'e edeceğim. Çok büyük hayalim var. Çok çalışmam gerektiğini de biliyorum. Yani o zaman ben ne yapacağım? Ama gideceğim arkadaşlarımla iki kadeh bir şey içeyim falan. Değiller abi bunlar. Çalışıyor bu herifler. Yani kitleniyorlar o hedefe eksiğini vizyonun farkında. Eksiğinin farkında ne yapman lazım o zaman? Dünyanın kulaklarını kapayacaksın. Çalışacaksın abi. Ve bu insanlar o yüzden böyle dış dürtülerden gaza gelmiyorlar yani Bundan oturunca çalışıyor. Ben hep onu gördüm. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Çünkü o işte kelimsiz herif benim iyi vücudum olacak diye karar veriyor. O gariban çocuk benim dünya çapında bir işim olacak diye kafayı yoruyor. Hepsini kendisi yapmıyor tabii. Çünkü gidip destek alacaksın o %100. Ama bu farkındalık ve bu çalışkanlıkla o destekleri alıyorsun. O yüzden bu insanlar sürekli olarak eksiklerinin farkındalar. Kendilerini geliştiriyorlar. Daha fazla çalışmaya hazırlar. Ve belki en önemlisi üzerine duracağız zevki ertelemeye hazırlar. Ne demek zevki ertelemek? Şu andaki bir zevk alabileceğim bir şey yapmayayım şimdi. Uzun vadedeki bir başarı için ben kilitleneyim, ona doğru gidiyor olayım. Şimdi bütün bunların çerçevesinde ben Nusretin size o sahadaki her hareketini neden yaptığını anlatabilirim. Bu bazen salakça gözüküyor. Bazen de hatalar yapıyorlar. Bu da doğru. Bence Messi'yi önceden ayarlaması gerekiyormuş vesaire. Ama herifin o sahaya girebilmesini kimse tartışmıyor ya. Arkadaş yani gidin girin yiyorsa değil mi? Katarşehir arkadaşlık. FIFA başkanıyla elif Kanka can ciğer. FIFA başkanının bunun hakkında bir konuşmaları var görmeniz lazım. Bayılıyor Nusret'e. Hepsi çalışılmış abiciğim. Hepsi midim midim çalışılmış. O yüzden sahaya gelebiliyor. Bir Messi'yi ayarlayamamış yani elif. Oradan golü yeriyor. Yoksa Messi onu öpsen işler başka olacak. Ben hani bir sürü örnek verebilirim. Bugün Nusret canlı örnek diye onun üzerinden gidiyorum. Ama bu üç faktör birlikte çalışıyor. Bunlarla beraber benim gözlerime geliyor. Şimdi burası da önemli. Bu heriflerin çoğunda Asperger sendromu var. Nusret'te var mı bilmiyorum. İlanmaz da var. İlanmaz resmen söyledi benim dedi Asperger sendromu var. Asperger sendromu ne biliyor musunuz? Karşı tarafın duygularına, sosyal içgüdülerine pek aldırmıyor olmak. Yani dünyayı pek takmıyor olmak. Çünkü bakın bu adamlar şöyle düşünüyorlar. Bu herif de öyle. Asperger var. Muhtemelen bir şeyde de vardır. Nusret'te de benzer bir bozukluk var herif yani. Çünkü çıkamazsın sahaya öbür türlü. Aşkılda ne düşünecek ne derler acaba? Sosyal medyada beni katlederler mi? Ay Twitter'dekiler ne derler? LinkedIn'dekiler ne derler? Vandadır şey vartebas. Hep çıkıyor sağa ya. Rezil olmaya göz oldu ya bu kadar basit. Yiy Çok takdir ettim ben bunu söylediğim LinkedIn'de beni katlettiler. Büyük bir hikaye bu. Çünkü aldırmıyorlar. Tipik bunların hepsinde gördüğümüz şey. İlanmasın. İnanılmaz manyaklıklar yapıyor. Doğru muyum? Takip ediyorsunuz mu? Aldırmıyor abi. Aldırmıyor. Gayet şey yani benim diyor. Çünkü hak ettiğim bir şey var. Mars'a gideceğim. Benim işte hak ettiğim bir şey var. Dünya çapında restoran sahibi olacağım. Eksiklerimin farkındayım. Bunları gidermek için deli gibi çalışırım. Ekip kurarım, takım kurarım. Onları da yanıma alırım. Ve bunları yaparken dürtülerime de hakim olurum. Lan maske hala fabrikada yatıp kalkıyor. Şimdi Twitter'da yatıp kalkıyor. Öbürü sabahın altına kalk. Bir düşünün Allah'ınız aşkına. Nusret'in parası sizde olsaydı bugün neler yapardınız yani. Ben gevşerdim net söyleyeyim ya. Hakkını vereyim. Herif gevşemiyor işte yani fikir orada. O yüzden üçüncü konu da bu.